el centro Behtelik ile müddelikte Rabbimiz atılacağımız cenazenin fazını ergâhî izletimde kabul edin. Merhum Mustafa Bey'in hâlâ hallemeden evvel son nefisimizde kelime-i buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden aktuhu ve Resuluhu diyerek bu kelime-i şerhide ölmeyi ve bu kelime-i şerhideyi meycu Rabbimiz bizlere de nasip önerse eylesin. Efendi ise şu haliyle bizlere dünya hayatının gelip geçici bir imtihanı olduğunu eserde diyor. Ve siz sevdiklerinden, sevenlerinden, ailesinden ve komşularından hüsnü şehadet, hayır dua ve alellik eteveklidir. Sizler merhum Mustafa Efendi'ye hal-ı hayatı, kemali saadinde iken. Sizleri ve bizlerin arasında yaşarken nasıl düzeltiniz? Kendisine iyi bir kol, iyi bir Müslüman şovlarına şahit gider misiniz? O zaman kendisine dünyevi, ukulevi, maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarınızı lütfen ilan edin. Cani göğüleri Özellikle komşuluk ve kulaklarınızı elal edin. Rabbim yapmış olduğunuz dolu hüsnü şahidi verenlerinizi dergâhinizle ve kabul ve maklul eylesin. Rabbimiz elinizle el-i tekbirle eda edilir. Birinci tekbirde subhaneke duasını ve cellesini ayküle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allah'ın mesalli, Allah'ın mübarek dualarını okuyoruz. Üçü tekbirde cenaze duasını denir. Cenaze duasını bilmeyenler dua niyetine batıha süresini bu kevgeler. Dört kişi niyetine. Allah. الله عز الله عز الله عز <متصفيق> <الله. متصفيق> <الله. متصفيق> Allah'a izleyen ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Allah kabul etsin, Allah'a rahmet eylesin. Cenazemiz Silivri Asri mezarlarda yapılacak. kardeşlerimiz için